arkadaşlar bugün George atladık Önümüzde 2 3 4 ve 5 6 8 10 12 bayağı takım var. Lan siktir. Çok güzel. Goodbye my friends. I love you. Önce canımızı son mermiye gitti adam son mermi adam son mermiye gitti mükemmel arkadakilere bakalım biz Ali goodbye. sen neden pompalı çıkar ya herkesde pompalı herkese pompalı Şaka mı yapıyorsun sen? Ha şaka yapıyorsun. Ya vallahi ben yok para, ben oyuncu sileyim ya. Ben oyuncu sileyim. Zamanı geldi. Hiç son mermiye gitti ha. İki kişi son mermiye. Az önceki de şimdiki de. Son mermi kurbanı oldular. Bu şey evlerden karşı zaten gelen olacak. Derken gelen var. Kaçtı. Biz de kovalacağız artık. Yapacak bir şey yok. Başkası geldi kilimizi çaldı. Derken çalamamış. O köprüde pusanlar gözükmüyorlar ya. Belki oradaki konteynerin içinde olabilirler. Ben köprüde pusanlar yoktur diyecektim. Varmış köprüde pusanlar. dümdüz onlara oy, oy, on oyunca ona dümdüz oyunca Bayıldı mı? Bunu bayılmaması gerekiyordu. Ama bayıldığına göre arkadaşları köprüde olabilir mi? Köprüler. Bir de ayında Analyx. Haydi güle güle, haydi güle güle sizlere. Yapma. Bak sana da geldi. Sana da geldi. Sana da geldi. Yapmayın. Size de geldi mermi. Adama da gitti mermi. Nasıl düşmez. Onu anlamış değilim he. adamları mermi gittiğini gördüm gördüm.